Selamünaleyküm Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Temmuz tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanların cennet olsun inşallah. Sıkıntılı günlerdi. allah Teala bize inşallah refah dolu günler göstersin. Bundan sonraki şamadan. Şimdi çokça soru aldığımız bir mevzu var arkadaşlar. Bununla ilgili bu define mevzusuyla ilgili konuşalım istedik bugün. Türkiye'de yeraltı kaynakları çok zengin. Aynı zamanda... Kültürlerin geçiş noktası ülkemiz, güzel ülkemiz. Anadolu'nun her noktasında değişik kültürlerin e, yaşamıştıkları ve e, bıraktıkları maddi manevi hazineler var. Maddi hazineler de var, manevi hazineler de var. Pek çok bölgede bunlarla ilgili de arayış içinde olan arkadaşlar da var. Bu çok hassas bir konu ve bizim havas ilminin de, önem verdiği konu başlıklarından bir tanesi. Çünkü maddi kuvvete ulaşmak için özellikle cevher değeri, altın gibi madenlere e, ulaşmak için çok fazla hem itki var hem çekim var. Etki ve çekimi biraz açalım. Hem kuvvet almak için maddi güce karşı bir eğilim var. Hem de ruhani alem tarafından hem imtihan maksadıyla hem de e, tuzak olarak öngörülen pek çok hususlar var, detaylı bir e, mevzu. Tuzağa düşmeden, nefsine yenilmeden aynı zamanda da bir devlet organizasyonuyla beraber bu işlere girişmek gerekiyor arkadaşlar. Burada Türkiye'de bu işlerle uğraşan çok fazla e, insan var. Yurt dışından gelip uğraşan da çok fazla insan var. Onları da biliyoruz. Pek çok sahiplenilmiş bölgeler var. Onları da biliyoruz. Yurt dışının, e, organizasyonlar tarafından kontrol altta tutulmaya çalışan, e, eskiden bırakılmış olan bazı bölgeler var. Şimdi e, bunlarla ilgili araştırma yapan, uğraşan arkadaşlarımıza öncelikle tavsiyemiz devletin verdiği imkanlar gayet makul, mantıklı ve kuvvetli. Bu imkanlardan öncelikle faydalanmak hususunu düşünsünler ve devletten izin alarak bu araştırmalarını yapsınlar. Devlet istiyor ki haber verilsin. Ondan sonra bu bölgede tedbirler alınsın. Bu tedbirlerle birlikte, yine kolluk kuvvetleriyle birlikte eğer çok eminseniz siz kazınızı yapın. Ondan sonra bir kısmı devletin, bir kısmı sizin. Zaten devlet burada esirgemiyor. Ve Hak, hukuk olarak da toprak altındaki cevherler devlete ait. Bu sebeple devlet de bunun büyük bir kısmını da çıkaranı da veriyor. Bu sebeple yasal olarak bir kere izinle birlikte hareket edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun altını tekrar tekrar çizeyim. Yasaklara uyulması icap ediyor ki diğer alem Varlıkları tarafından azalanan tuzaklara da düşmeyin. Burada çok fazla tuzak var. Tekrar altını çiziyorum. İzinle alınacak olan izinlerle e, devletin haberi olacak şekilde organizasyonunuzu yapın. İkinci konu, bu izinler alındı. Kolluk kuvvetleri burada işin başında. E, siz kazı yapacaksınız, yapıyorsunuz, yerleri belirlediniz. Buradaki ruhsal alem, buradaki definelerin bekçisi olarak, e, bilinçli olarak, tılsımlanarak konmuş olanlar olabilir. Buradaki define 49 yılı yer altında geçtikten sonra otomatik olarak devreye giren yine üç harfli alem varlıkları e, buna sahip çıktıkları için e, çıkmaması için de mücadele edecekler. Bu sebeple burada e, havas ve gizli ilimler devreye giriyor bu konuda kesinlikle çalışma yapmanız ve e, tam ve donanımlı olmanız ve tertemiz olmanız icap eder ki hem zarar görmeyesiniz hem de bu konuda başarılı olasınız. Bu da ki e, uygulamalar, ritüeller çok hassas ritüeller. O sebeple bilinçsiz bir şekilde bu işe soyunmamanız, e, bu konuda hakikaten e, derin araştırmalar yapmanız ve Tam olduğunuzda ancak bu işe soyunarak aldığınız izinlerle birlikte bir kere kalbi rahat olarak bu işlere girmeniz gerekir arkadaşlar. Bunun altını tekrar çizelim. Yapılacak, e, alanda yapılacak olan ritüeller çok önemli. Buradaki okumalar çok önemli. Çünkü Batı Alemi tarafından korunaklı olarak bırakılmış olan çok fazla bölge var Türkiye'de, güzel ülkemizde. Ve bunlar çok kuvvetli tılsımlarla mühürlenmiş. Bunun içinde pek çok bajikal çalışmalar var. Ve bunlar çok kuvvetli çalışmalar. Bu bölgede sadece gezinti yapsanız dahi etkilenebileceğiniz pek çok unsur var. Ondan sonra çok fazla ruhsal çöküntüye uğrayabileceğiniz unsurlar var. Bunlarla çok sizi korkutmak istemiyorum ama tedbir içinde olmanız gerekir. Yani burada dolaşırken Sigara içiyor olmanız dahi sizinle ilgili pek çok sıkıntılara sebep olabilir. Tam düzgün ve sıratı müstakim olmanız icap eder. Ve bu konmuş olan mühürlerin ortadan kaldırılması hiç de kolay da değildir. Siz kaldırdığınızı zannedersiniz. O tekrar kendini yeniler. Böyle sistemler var. Bu sebeple sormuş olduğunuz sorulara istinaden bu yayına yapma ihtiyacı duyduk. Son derece dikkatle, emin adımlarla ve kesinlikle e, haber vererek, gizli saklı şekilde çalışmalarla değil, hem devletimizin faydalanması için, hem de e, milletimize yararlı olabilmek için, düzgün kalbi e, cesaretle ve kalbi huzurla bir kere öncelikle giymeniz gerekir. Aynı zamanda Tam ve yolunda olmanız icap eder, eksik bir şekilde bu işlere girilmez arkadaşlar. Bu sebeple ne maddi olarak kayıptır olun ne de manevi olarak zarara uğrayın. Tam ve hazır olduğunuzda, tam ve vaktinde inşallah Teala. Öncelik devletin olmak üzere planınızı programınızı da bu şekilde yapın. Söyleyeceklerimiz bu konuda bunlar. Allah muvaffak eylesin. Rabbim afiyetler versin. Selamun Aleyküm.